Güncel te başlıyor dolar 18.49 Euro 18.13 Altın 987.2 Borsa 3.147 ve Bitcoin 19.412 günde düşüşle kapattılar. %37.8 artan bankacı sektörünün büyüklüğü 12 trilyon 699 milyar liraya ulaştı. ABD'nin silah ambargosunu kaldırdığı Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri gücü dikkat çekiyor. Merkez Bankası rezervleri bir önceki haftaya göre 3 milyar 934 milyon dolar azaldı. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu bilmecesi sona erdi. Genç eldivene 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. olacaklar için Galatasaray'a dava açan Fekuliye sosyal medyadan açıklama yaptı. Ünlü Maken Çağlaşker'in gözlerden uzak yaşayan ablası görenleri şaşırttı. İBB binası önünde eylem yapan sendika ve güvenlik personeli arasında arbede yaşandı. Su arıtma cihazı arızalandı. firma çalışanı genç kadını ensesine vurarak ağır yaraladı. Değerli izleyenler ve bu haberimizde günün özelinde sonra geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın.